Gülü küçükler, anneler, babalar. Bugünkü hikaye okuma çalışmamızda Le Uridu Şükren başlıklı hikayemize devam ediyoruz. Le Uridu, istemiyorum, teşekkür ederim. Tabi bunu derken asık suratlı, sert, değil de minnet duyarak, memnuniyetimizi belirterek Le Uridu, istemiyorum, şükren, teşekkür ederim. Naam Kalet emel emel dedi ki, Hasanem güzel, güzel, Hasenim güzel." Vahiy tanzuru ve o mutlulukla bakıyordu yani mutlulukla bakarken de güzel dedi yani kime arkadaşına, evet, Semara güzel dedi ee, sıkıntı yok. Lem tu'ud el-ale standartık değildir. Teşuru hissetmiyordur bil isteye sıkıntı. Artık şu anda sıkıntı duymuyor. Ya yani sıkıntılı değil, sıkıntı hissetmiyor. Ve celaset, çünkü anladı yani sebebini anladı arkadaşın tutumunu. Ve oturdu ile cenib ile canib yanına canp, yan demek semer semer'in yanına oturdu ve ehhezet turakibu he ve onu takip etmeye başladı, kontrol etmeye başladı, ne yapıyor, ne ediyor ve hiye tebnil kasra yani semer sarayı inşa ederken يبني, bina etme El-Kasr saray, binayı, bina ederken sarayı onu kontrol ediyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Ve kânet emeli, emel idi, teveddû, arzuluyordu, entesatia, gücünün yetmesini semerre, Semer'in gücünün yetmesini arzu ediyordu. Yapabilmesini arzu ediyordu. Temenni ediyordu. Me'rifete bilmesini. Elleb lübete bimufredihe. Bu oyunu tek başına yapmasını, yapmayı bilmesini, yapabilmesini arzu etmeye başladı. Arzu ediyordu. Çünkü arkadaşı mutlu olacak yapınca. Kânete sadiqateni iki kız arkadaş idi, fi gayet sevade son derece mutlu idi. Fin nihayeti sonuçta. Sonuçta bu hikayenin sonucunda iki kız arkadaşta mutluluğun doğrudaydı. Evet. Şimdi. Bakın burada yüzü giriyor, bina etmeye çalışırken. El-Hikmetü, bu hikayenin özü. İzâ araba aleyke, eğer sana sunarsa, Ehadül azdiqâi, dostlardan biri, ey yüse yardım etme teklifini dostlardan biri sana sunarsa yani sana yardım edebilir miyim derse ve senin bir ihtiyacın yoksa yani ihtiyaç halinde değilsen muhtaç değilsen ile zelike bu yardıma fetezekker hatırla deimen sürekli entekuleh diyemeyi demeyi sürekli hatırlayan hiç unutma. Ne diyeceksin? Eğer yardıma ihtiyacın yoksa şükren teşekkür ederim. Le oridu. Şükren. Teşekkür ederim. Le oridu. istemiyorum. Ve entet ve sen teptesimu tebessüm eder baziyette. Asık suratlı değin, sinirli değin. Teşekkür ederim. İstemiyorum. Sağ ol. Demek en güzel. Burada da bakın tebessüm eder vaziyette arkadaşımız. Sevgili arkadaşlar, as-safhatu tis'atu. Şimdi safhatu 10'a geldik. Meşgulun, cidden cidden. Cidden, cidden meşgulüm. Ya yani işim var gerçekten. Kâne hûnâke Şurada Vardı selâset-ü 3 arkadaş Üç erkek arkadaş Selâset-ü Âzdikâ'i selâset Kim bunlar? Mâcid Hem, Mâcid Ve Hasan Ve Vâil Mâcid Hasan Ve Vâil isimli Üç erkek arkadaş vardı. وَقَدْ تَعَوَّدُوا Ve alıştılar. عَوَّدَ video Alıştırma. Alıştılar. Neye alıştılar arkadaşlar? اَنْ يَلْعَبُ Oynamaya, معن. Beraberce oynamaya alıştılar. بعد عَوْدَتِهِمْ Dönüşlerinden sonra. عَوْدَ Dönmek. Gadiye gudu gud, gudet dönmek. Minel medreseti okuldan dönüşten sonra, dönüşlerinden sonra birlikte oynamaya alıştılar. Ne demek vaktel asri ikkindin vakti? Demek ki o ülkede çocuklar ya da tam gün eğitim yapılan yerlerde işte üç üç buçukta okuldan çıkıyorlar ve birlikte oynuyorlar fi Hadil Eye mi ve bir gün günlerden bir gün Ken vardı idi maccidem meşgulen macit meşguldu meşgul idi yani meşgul meşgul boş değildi bir in hevaci beti bir he bitirme vacibatihi ödevlerini bitirme, elmedresiyeti, okul ödevlerini bitirme işiyle meşguldü. Kane Yersun'u çiziyordu. Surate resim, sefineten fedaiyyete. Tabi nedir? Feda'a sıfat damlaması arkadaşlar suraten sefînetin hatta sura sefine sefînetin in desek daha iyi olur şöyle diyelim suraten mefon ve muzaf sefînetin febdâi muzafileyi yani uzay gemisi resmi çiziyordu ve kâne lâbuddâ ve idi şüphesiz en yukkaddimehe şüphesiz sunacaktı limuallimetihi öğretmenine fil yevmit teali, ertesi gün o ne yapacaktı fil yevmit teali, gelecek gün fil yevmin mazi, er geçen gün fil yevmin hali hali hazırdaki gün kalle ve Huva yersumu ve Kale yerumu sureatsefinetifada iyi mi Evet elfaday yani fedda uzay gemisi resmini çizerken diyordu vahit isne sese 1 2 3 deyip ve herkese tamtaliku uçuyordu, yükseliyordu. Yükseliyor. Bir, iki, üç. Vahid, isnen selase. Ve herkese tantaliku diyor. İşte burada görüyorsunuz. Vahid, isnen selase. Ve eten ansızın feci nedir? Feci arkadaşlar, feci bir olay, feci bir söz, feci bir görüntü. Beklenmedik. ...umulmadık... ...bir duruma söylenen söz... ...İn defa hasenun... ...hasan geldi... ...ile gurfetihi... ...ansızın... ...hasan... ...nedir? Odaya geldi, odasına... Kane yemsikü tutuyordu... ...biyedeyhi... ...ellerinde... ...safahatin yapraklar... ...minel varaki... ...kağıttan yapraklar... El abiyabı beyaz, beyaz renkli yapraklar, kağıtlar tutuyordu arkadaşlar. Ve ta'irete varakiyetin sahiiretin ve küçük bir uçurtma tutuyor. Yani ellerinde beyaz kağıt ve küçük bir uçurtma. Ve dune ey dikkat etmek sizin lama yoku bihi macid macidin yaptığı uğraştığı şeye dikkat etmeksizin ne yaptığı Kalelehum. ona dedi hel tuhibbu hel tuhibbu sever misin entasna yapmayı sanat sunatmayı ta iratin ve rakiyetin ...tahiratin uçurtmalar... ...varakiyetin yaprak... ...kağıttan uçurtmalar... ...ma'i benimle birlikte... ...benimle birlikte uçurtmalar... ...yapmayı sever misin... ...yapmak ister misin diyor... ...yapmak ister misin? ...erade Hasanu ...hasan istedi... ...en yakhruca macit ma'ahu... ...en yakhruca... ...çıkmasını... ...macidu macit... ...ma'ahu kendisiyle birlikte... Hasan arzu etti ya Majid benimle birlikte gelsin diye. Liyasna yapmak için tairatın uçurtmalar minel varaki, kağıtlardan, kaatlardan veyelaba ve oynasınlar bihe fil hadiqati. O uçurtmalarla bahçede oynasınlar istedi. Kim? Hasan. Kimle, kimi istiyor? Macit'le birlikte. Evet. Ama dikkat etmeden yani Macit'in neyle meşgul olduğuna dikkat etmeden bu teklifi sundu. Bakalım Macit'in durumu nedir? Bakın burada uzay gemisi resmi çiziyor Macit. Yersüm sefinetin, fedaiyetin suretin sefine, fedaiye fedai. lakin Lakin Macid'den Macit kanen munhamiken meşguldü. Kendini vermişti fi ameli işine. Yani kaptırmıştı kendini. Munhamik. Ne yapmış? Kaptırmış. Macit işine kendini kaptırmış sevgili çocuklar. Sevgili arkadaşlar. Munhamiken fi ameli işine. Ve vasala ve devam etti ruh resme sûreti resim çizmeye وهu, ve o ve oyşuru şar şuru hissetmek ke ennehu sanki kendisi yahluqu yahluqu aliyan yükseklerde uçtuğunu yükseklerde süzüldüğünü hissediyordum fi safinatihi el fi sefine tihel fedaiyeti, sefine gemi el fedaiyet uzay gemisinde yükseklerde uçtuğunu süzüldüğünü hissediyor. Vakit Kane ve Eidi Kane Eidi, yuhib bu seviyordu, <gülüyor> daimen sürekli, teyjüle nujumi, fi semai teyjüle nujumi. Yıldızları hayal ediyordu. Nerede? Fil semai, Gökteki yıldızları hayal etmeyi sürekli severdi. En-nücum. Necmetun necmeteni nücum. semai. Gökteki yıldızları hayal etmeyi severdi. Ve dune ey yerfe'a. Kaldırmaksızın. Re'sehu. Kafasını. Kale. bir iktidabin. Ve süratin. Evet, la hızlı ve iktidab bin diyor. Evet, ne diyeceğiz arkadaşlar? İktidab bin, bin. Yani kısa ve hızlı bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Ne diyor? La, hayır, hayır. Hayır. Zahara <gülüyor> dayku sıkıntı belirdi. Üzüldü. Kim? Nerede? Ala <gülüyor> vaci Hasan. yüzünde bir sıkıntı belirdi. Üzüntü belirdi. Baranma ya. Ben bir tek şey teklif ediyorum. O hayır diyor. La. Ve <gülüyor> ya'rif ve bilmedi. Ma <gülüyor> ne yapacağını da bilmedi sıkıldı. Ne yapacağını da bilmedi. Fe huve lem yücerrib o fe <gülüyor> lem denemedi. Emren <gülüyor> bir iş ke <gülüyor> hâze bu şekilde min <gülüyor> kablû. Daha öncesinde böyle bir iş, böyle bir durum denemedi. Yani karşılaşmadı. Arkadaşına bir şey teklif ediyor. İlk defa kısa ve öz Hızlı bir şekilde hayır lafıyla karşılaşıyor. Yani izah etmiyor işte şundan bundan dolayı. Edrake, bakın burada da ne yapıyor? İşte uçurtma. Uçak yapıyor. Edrake, idrak etti, anladı, hissetti, Hasanu hasan. en maciden, macidin, meşulun cidden. Meşulen cidden. Meşulen cidden. Hasan Majid'in gerçekten meşgul olduğunu idrak etti. Biheth ki la mümkün değildir lehu ona en yestemi'a ile ayi şahs. Yani o kadar meşgul ki bir başka kişi dinleyecek imkanı yok. Yani öyle çok meşgul. Başkasını dinleme e, La yumkünü lehu eyyesteme ile iyi şahsin. Ve lakin ve lakin fakat lem tekün değildi Hazi tarikati hazi tarikata ve hazi tarikatu hazi tarikatu diyelim bu yol, bu üslup değildi. Nedir? Münasibeten münasip uygun değildi. Bu yol münasip değildi. Firraddi, cevap vermede, iade etmede, reddetmede, kabul etmemede münasip bir usup değildi bu. Münasip, ala sadiqin mukarrabi, yakın bir dosta karşı yapılacak bir hareket değildi. Kale Hasanül l-nefsihi, kale hasenu, Hasan l-nefsihi kendi kendine dedi. لِمَذَا يَتَعَالَ مَاكُنُنْ هَرْكَزَا لِمَذَا يَتَعَالَ niçin büyükleniyor macit, macit herkese böyle, bu şekilde niçin yani kibirleniyor niçin Baş büyümüş neden İnnehu la يُرَحِّبُ bi فِي o kendi evinde bana bir hoş geldin bile demiyor, yani güner yüz göstermiyor rahaba yerheb terhib hoş kelime demek merhaba demek <Sessizlik> ve bir şeklin <sizlik> ma gader ve bir şeklin ve bir üslupla ma gader hasanun mekana ve bir şekil ma gader hasan ve bu tarzda gader ayrıldı hasan hasan el mekana mekana evi terk etti. Yani Macidin bu şekilde ee, ve nereye gitti? Ve Zeheb'e gitti ile menzili Vail'in. Vail'in evine gitti. Yani hani üç arkadaştı ya bu arkadaştan bulamayınca Zeheb'e gitti ile menzili va'ilin -il. va Vail'in evine gitti. Tabi bu çocuk ne yapıyor? İşine odaklanmış. Değil mi? وَعِنْدَمَ وَسَلَا ulaştığı vakit vasa'la ulaşmak ile menzili vailin vailin evine ulaştığında lâhaza fark etti ennehu muhakkak kendisi hüve eydan o da aynı şekilde kâne meşgulen yani vailin de meşgul olduğunu gördüm hani yağmurdan kaçarken doluya tutulma var ya öyle bir şey bi'inha'il vacibiyeti elmenziliyeti. O da ev ödevlerini bitirme noktasında, bitirme konusunda meşgul olduğunu gördü. Qāla <gülüyor> lībā ile dedi ki, Hal tuhib sever misin, ister misin, arzu eder misin entasna yapmayı? Mey benimle birlikte ta'iratin varakiyete, yani uçak, kağıttan uçak ya da uçurtma. Yapmayı sever misin benimle yapmayı arzu eder misin? Bakalım, bakın bu da ders çalışıyor tabi. Ne diyor? Rafa wa inu Wa il kafasını kaldırdı an auraqi kağıtlarından ve gülümseyip gülümsetti, fi vajin hasenin güzel bir yüzle ve dedi şükren teşekkür ederim Le uridu istemiyorum Yecibu, aleyya en enhe el vacibatil evet ev ödevlerini bitirmem gerekiyor onun için teşekkür ederim istemiyorum felabudde en ukaddimeha ''Muhakkak ki sunmam lazım, gaden yarın limuallimetil fasli.'' ''Sınıf öğretmenine.'' Bakın iki arkadaş arasındaki tutum, öbürü hayır diyor, kafasını şeyden kaldırmıyor arkadaş. Ama bu ne diyor? Başını kaldırıyor, güzel bir şekilde tebessüm ediyor ve diyor teşekkür ederim, bu ödevi yarın öğretmeme sun sunmam lazım.'' ''Lakad kâna idî, cevabı, cevabı ''Kulli min, macidin ve vaidin macid ve vaidin cevapları vahiden aynı idî, tekti'' Yani herkes size şükür ne uğradı ''La'' yani ''Red, red, Ama, lakinne, lakin'' ''attarikatayni ikhtelefata'' İki arkadaşın yolu, uslubu, tarzı farklı oldu. Fel-evvelu birinci usul, birinci tarz neydi? Kane gayre muhazzab yolunda değildi. Usulüne uygun değildi. Kibar değildi, estetik değildi. Beyname kana's-sani ikincisi İdineydi ben cidden. Yani birincisi nazik, ince olmamasına karşın ikinci çocuğun gösterdiği uslup, gösterdiği tutum gerçekten estetikti, kibardı, güzeldi. Sizlere de bu noktada güzellikler dileyerek sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere Hepinize hoşçakalın. Bu arada her gün inşallah bu çalışmamıza devam edeceğiz. Sevindiren şey bizi her gün abonelerimiz arkadaşlar ufak ufak artıyor. Allah devamını getirsin. Hepiniz esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.